Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Manyak Craft'a yeni <gülüyor> Manyak Craft'ın yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım. Manyak Craft'ta manyak manek şeyler yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş konular azalmaya başladı. Gene aklımda birkaç konu var. Ee, diyorum ki kendime ayrı bir ev yapayım. Bu köy dursun. Tamam mı arkadaşlar? Bu köy dursun. Biz ayrı bir ev yapalım. Kendi evimize gidelim çünkü bu ev çok küçük ee, Yani bu ev çok küçük olduğu için Bence yeni bir ev lazım Bir de benim bir kazma yapmam lazım arkadaşlar 13 tane Şunlardan birleştir Evet Şimdi benim yeni bir kazma yapmam lazım Bir de bir balta yapmamız Balta varmış tamam o zaman sıkıntı yok Evet şimdi Bunu alalım Şu Bitmek üzere olan şeyde dursun Burada durdum. Evet, bugün biraz tahta toplayacağız. İlerleyen bölümlerde yeni bir ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani ee, biraz to, der deli gibi bir tahtamız var. Gene biz toplayalım çünkü ben büyük bir ev istiyorum arkadaşlar. Yani büyük olmasa bile şöyle küçük bir şey istiyorum. Acaba köyden uzakta bir maden mi yapsak arkadaşlar? Sizce nasıl olur? Bunu yorumlar kısmında belirtin. Sizce köyün yakınlarında mı yapalım? yoksa ee, başka taraftan Arkadaşlar ne diyorsunuz aynı keti düşmüş orada bak eneketi var orada keşke koyun eti olsa var ya direkt dükkanı açardım ne eti bu inek eti ya an koyunun neden et düşmüyor ya çıldıracağım ya normal et düşsün bari ona da razı değil. ama yok yok işte normal et de düşmüyor şimdi geymo'tan asan dünyanın lafı yani yeni bir tane map oluştursam onu da sıkıntısız veriyor. Ya büyük ihtimal o oh, yapacağım şeyler ikinci sezona kaldı ya. Tabi olursa tabi ikinci sezon, ikinci sezonu olacağını çok fazla düşünmüyorum çünkü izlenmeler düşük arkadaşlar. Baya düşük bir derecede. Yani iz, izlenmeler kendini toplarsa belki ikinci sezon gelebilir. E, çünkü mapi değiştireceğim. Orada yeni bir hayat bay yapacağız Belki Yama Remza abiyi bile al alabilirim ya Neden olmasın Belki yanıma Remza abiyi alırım Üs Belki Yusuf Çan da alırım yanıma Ne bileyim belki öyle devam ederiz Kendimiz böyle evlerimizi filan yaparız Onlar müşterimiz filan olur Veya rak rakibimiz Böyle güzelce bir gidebilir Tabi Yapabilirsek bilmiyorum Belki ikinci sezon olursa de Remz abiyle Yusufcan'ı ikna etsen yaparız bence ya çok güzel olur hatta ya başarılı başarılı güzel olur hani yıllardır aslında böyle bir seri fikri var aklımda Remz abi ve Yusufcan'la bir seri yapma fikrim var ama Remz abinin bilgisayarı biraz kötü olduğu için eee yani kötü demeyelim de biraz kastığı için ve Minecraft'ta durmadan çöktüğü için eee yani mutlu survivor çekmek biraz zor. Ama eğer e, şu olursa çekmez, çökmezse yani şöyle bir şey de olabilir mesela. Çök, çökmediği sürece Remza abi mutlu da çekebiliriz aslında yani bilgisayarında Minecraft çökmediği sürece çekebiliriz. Remza bir yer bu videoyu seyrediyorsan ananı. Şu kap hepsini toplasak mı bir bölümde? Boş bir konu. <gülüyor> Harbi diyorum ha. aslında iyi taktik bak Dur Şurada sanki bir demir filan gördüm ben Ama burada bir şey yok Buranın üstünü kapatsak mı Burayı neyse Biraz uzaklara gideceğim arkadaşlar Çünkü yeni bir maden yeri bulmamız lazım Güzel bir maden yeri bulmamız lazım lan köy mü buldum Yoksa düz alan mı? Allahına ben bunları gördüm ya. Ana. Bu ne lan? Ana. Dur dur dur dur dur. Abi evleri buraya mı yapsak? Dur acaba burada şey çalışıyor mu? Ya bak işte size dediğim şey olmuyor arkadaşlar. Ama madenleri burada yapsak? bir saniye aa burada katman kayası var tamam tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok nasıl yapmışım lan mepi çok tuhaf ayarlamışım ha ananı satayım benim acil taşlı bir yer bulmam lazım Ana. abi bu yeri bulmamış şahane oldu Allah'ım şu çimeni özlemişim ya inek senden düşecek mi Benden normal et düşüyor ya. Yok. Köpekten mi düşüyor acaba? Ana. Ay burayı bulun çok iyi oldu ya. Bu ne? Kemik. Aa kemik bulduk. Dur bir tane şey yapalım. Köpek edelim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki ben köpekleri çok severim. Aşırı anlamda. Aa şurada bir köy daha var dur bunun ismini ne koyalım bunun adını ben sefa koyacağım ya ben bunun adını sefa koyacağım dur ben bunun Hı. adını sefa koyayım sefa evet gel ben bunun adını sefa koydum arkadaşlar Şşt sefa kalk lan ya. lan kalksana voo Kalkmıyor neyse sen burada dur. Sen bu mekanın avcısısın tamam mı Sefa? Ne bu beni takip etmiyor ya? Bunu takip et ana. Aga vallahi ben şaşımaya devam ediyorum ya. Abi burası süper. Ciddi diyorum burası süper lan. Biz bu köyü mi taşınsak ne yapsa? Ana. Yeni konular çıkıyor lan. Ciddi diyorum yeni konular çıkıyor. Bak. Bu köyün yolu da düzgün. Bu köyün yolunu ayarlamak falan gerekmez. Ya. Katman kayaları çıkmasa keşke. Ben galiba şöyle ayarlamışım arkadaşlar. Ee, kumun olduğu yerde katman kayası yok. Toprağın olduğu yerde de şey var arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim size? Ha şunlarla bira filan yapabiliriz. kim bunlardan yeni kemik düştü. Bunlardan niye kemikle şey düşüyor hiç anlamıyorum. Ama burayı bulmamış çok iyi oldu. Dur, ne var lan? Dur, şu, şuralara bakalım. Belki buralarda bir e, demir bilmem ne filan buluruz. Abi çok sevindim lan burayı bulmama. Yeminle çok sevindim ben buraya gönüme bakalım sandığa mandığa bir şeye bakalım Anı dur dur dur İşte tamam Bunları Tahmin gene iyi şeyler çıktı arkadaşlar Bence teker teker böyle köylülerin Şeyine baksak mı? Bak bu köyde Güzel bir şeyler bulacak gibi bir his var şimdi ya diyorum arkadaşlar Hadi bir diamond maymut bir şey bulat ya Aa. Tamam tamam tamam. Abi ben her gün bu köye gelirim. Lan bu köy uğurdu yeminle. Baksana. Ananı satayım. Şurada ekmek var. Ha. Alalım bunu. Arkadaşlar ben bu köyü çok sevdim. Buraya mı taşınsak ya? Ana. Abi harbi çok güzel. Çok güzel köy ya. Lan, bak içinden bir şeyler çıkıyor. Eşyalar meşyalar çıkıyor. Lan, burası iş görür ya ve girmiş miydik girmemişiz herhalde ya girdik de ben o elmayı almayı unutmuşum al ben burayı çok sevdim ya keşke şu taşların olduğu yeri filan bulsak aslında arkadaşlar çok güzel olurdu Ya bunu kırınca acaba ne çıkacak bir, bir saniye arkadaşlar e, izninizle game mod giriyorum tamam bu bölümde Biraz konu edindik arkadaşlar. Acaba buraya mı taştsın arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Buraya taşınan mı sizce? Tuhaf yapmışım lan map'i. Map'i isteyenlere verebilirim ama çok çılgın ve sizi aşırı derecede bir deli edebilir. Siz de oluşturabilirsiniz isterseniz nasıl oluşturduğumla alakalı Hatta dur size göstereyim bir tane şimdi arkadaşlar ana ekrana gelmesini bekleyelim ee, Minecraft'ımızın şu an Minecraft'ımız ana ekrana doğru gidiyor. Ee, heh, edit bitti arkadaşlar tamam edit bitti yeni bir serinin editi evet şimdi arkadaşlar buraya. Böyle giriyorsunuz tamam mı? Buraya diyelim Mano Mano Craft 2 G. Sezon Olursa on olduursa. Tamam. Ben şimdiden bir map oluşturdum arkadaşlar. Buradan şunu kaldırıyorsunuz. Katmanı kaldır. Bunu kaldır. Şunu kaldır. Buradan kum seçeneği nerede? Kum. Bunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Katman kayasını kaldır. Ve tamam diyorsunuz ve yeniden yarat diyorsunuz arkadaşlar. E böyle yaparak da oluşturabiliyorsunuz mapini. Evet şimdi geri gidelim haritamıza. Evet şu an geri girdik görmüş olduğunuz gibi. E böyle yaparak siz de bir manyak craft'la başka bir seri yapabilirsiniz. Tabi benim gibi katman kayasını kaldır kaldırma şey... Kaldırmamazlık yapabilirsiniz. Ben katman kayasını kaldırdım. O yüzden yaptım arkadaşlar. Abi şu koyunlardan lütfen şey düşsün arkadaş artık ya. Anca yün düşüyor arkadaşlar. Neyse. Abi Bak burayı benim gözüm tuttu. Burası güzel bir köye benziyor. Buraya mı taşınsak acaba arkadaşlar? Ana iki evlisiniz onda bak. Bur buradan devam edebiliriz ha. Mantıklı bir fikir ama yeni bir map oluştursak. Yeni bir map oluşturmak daha iyi olur aslında ha. Ha Sefa şurada duruyor. Dur aa kediymiş lan. Bunu kırınca ne veriyor? Bir şey vermedi. Bir şey verdi mi vermedi mi? Vermedi arkadaşlar boş boşuna kırdık. Bizim Sefa'mız nerede lan? Nerede lan Sefa? Ha Sefa kaçmış lan. Sefa yok burada. Ama sen mi buraları terk edeceksin diye? sefa He şurada galiba. Bak şu da köylünün bir şey var. Acaba bundan bir şey çıkar mı arkadaşlar? Bakalım. Yok. Hiç ellemeye değmez. Bunlar köylülerin mezarı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Eee dur ya. Hazır game moddayız. Şöyle uçuyoruz madem. Aa. bak böyle alttan bakma taktiği çok iyi değil mi arkadaşlar böyle bir sürü madem bulabiliriz alttan bakma taktiği aha elmas senin canını yerim ben elmas senin canını yerim lan şimdi eve, eve gideceğim ben arkadaşlar evet şimdi e şunun altını keşke kapatabilsek arkadaşlar ya çok güzel olmaz mı durup ne yapıyorum ya ben toprak acaba toprağa koyabiliyor mu bunun aşağısına toprak falan koyabilsek olmuyor arkadaşlar maalesef şöyle kapatalım kır şunu şöyle kapat evet böyle kır buraları kır buraları kır, kır, veya dur yallah şimdi şunun üzerindekileri temizleyip yallahça geleceğiz Evet ya aslında konu var arkadaşlar ee, konu var da hatta bayağı bir konu var fakat işleyemiyoruz işte bazı sebeplerden dolayı Keşke Remzi abiye alabilsek vallahi çok güzel olurdu arkadaşlar ya, Remzi benim bilgisayarı iyi olsa şöyle bir maniak krafta alırım onu ikinci sezonuna Yusuf'u da alırım Al sana şampiyonlar ligi elmas gitti gmoddan alacağım hiç kusura bakmayın o kadar kırdık yani ben bilerek düşürmeyin. kendisi düştü iki tane alak dur bir şey de al şansıma sıçayım ya dur şansıma sıçayım arkadaş ne şanssız bir adamım Burada ne var burada bir şey var mı ananı düşürdüm nesne düşecek ya bir şey olmaz ya bak burada demir burada bence bunlar varken alayım ya. ya lazım olabilir gün gün gelir bunlara ihtiyacımız olur ya bunları küçümsemeyelim Bunlar da bizim kardeşimiz bunlardan üstüm yok bunlar Müslüman olmuyor Bunlar yabancı iş zakarya yağıyor arkadaşlar. Yorulmuş olduğunuz iyi. Böyle. ay kurşu. arana bacini gelmişini, geçmişini, yederi, sülalesini, soyunu sopunu. Ali sadıklı sövmeye başlıyor. Ali Sadıklı sövmez R1. Google'da öyle zaten biri varmış bu arada. hani sadıklı sev sövme v1 <gülüyor> lan sen benim küfürimi duymak istiyorsan git ben sadıklı sövme bak 1 bak baymurda nasıl söylüyorum gitmiş <gülüyor> Googlelar da aratıyor ya hani <gülüyor> sadıklı sövme v1 acaba kim arattı bunu şöyle koyalım. Ee, Demirlerde. Nedense bizim altınımız çok fazla arkadaşlar. Hep altından kazanıyoruz var ya. Hep altından kazanıyoruz. Tamam. Şimdi topladığım odunun şeyini şöyle. Pot, pot, pot, pot, pot. Böyle sende şuraya. Şimdi. Biz seti yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu yedek kalsın. Ee, evet. Çakıl. Çakıl. Ben niye çakılı şey koymuştum sandalye koymuştum. Neyse dur Belki lazım olur. Kırık taş koyalım. Ee, şunu koyalım. Ee, çit koyalım. Çit işimizi yarayabilir. Kömür koyalım. Şunlar işimize yarayabilir. Bunlar işim. Şu ne işe yarıyor diye ya? bir saniye bir deneyeceğim arkadaşlar bir şeyin üzerinde ee, neyin üzerinde denesek şu an üzerinde bir deneyelim sayın arkadaşlar evet bakalım kırabilecek miyiz evet kırabiliyoruz ha ne yaptın şu an anlamadım kır gel bana tekrar koş şöyle tamam şimdi dur biz buna ne yapacağız bir saniye E, kral düzgene abi nasıl oluyor bu ya dur Bunlar neden oluyor vallahi hiç anlamadım bu ne eşya arkadaşlar bilen var mı ben ne eşya aradığını bilmiyorum Dur. kırılıyor mu bu kırılıyor bal gibi kırılıyor şimdi girmiş miyiz lan biz arasını bile taramışız galiba bakim yani girmişiz girmişiz Şu, bu ne tablaya girdik sanki Bakayım. aynen girmişim ben buraya benim, benim de girmediğim delik yok ha arkadaşlar Hani koskoca mapti. De... Aha. Demir bulduk. Şey demir diyorum pardon. Altın bulduk bence. Biz altın zırh çekebileceğiz ya. Öyle bir his var hiç sarış arkadaşlar şimdi. Keşke demir filan. Elmas da çekebiliriz ha. Elmasımız fazla aslında. Siz gene alalım elmas kılıç mı yapalım? elmas set mi çekelim sizce yani ölürsek üzerimizdeki itemların gitme olası %0 arkadaşlar tabi siz ne derseniz ee, ben size dediğinize göre bir hareket yapacağım arkadaşlar siz eğer derseniz altın altın set çek çekerim yani siz nasıl isterseniz ben size ayak uydurmaya çalışıyorum yani nasıl isterseniz ben kafama göre yapmayayım sonra bana linç aldırıyorsunuz ulan alı niye şey set varken şunu yapıyorsun veya elmasın varken şunu yapıyorsun. ben size sorarak hareket edeceğim bundan sonra sonra olay bize patlıyor yok niye şunu almadın yok niye bunu almadın Hadi lan o demirin yeri. Ha bulduk. Şuralar demiş. Ben niye yanlış yere doğru kazıyorum? Bunu anlam veremedim. Nisan şöyle şöyle. Şöyle. Kır kır kır. Kır kır kır. Dur ben onu nasıl alacağım ya? Heh tamam tamam. Alma taktiği buldum arkadaşlar. Sına game moddan bunları kırmayıp alsak böyle bir pezemekmik yapsak mı arkadaşlar <gülüyor> böyle bir pezemekmik yapan ilk insan geçemiyorum lan geçemiyorum Şuradan kır böyle ay geçemiyorum ya deli olacağım Heh. kır kır kır kır kır kır Da var. Bunu kurarsak Analist Anam ne yaparsan yap kum Alacağım onu ah, Keşke toprak filan olsaydı ya Ah kafama ah. Bir daha kum beklemeyeceğim arkadaşlar ya Cam can mı gerek Gamevot'tan alacağım Böyle bir şey yapacağım Kum olmasın ya Beni deli ediyor kum benim anlamadım. Ben toprağa eklemedim. O yer nasıl çıktı? Ben orayı anlamadım ya. Ben toprağa eklemedim arkadaşlar. Katman kayasını da eklemedin. Nasıl çıkıyor? Demek ki seri hakikaten adını veriyor. Altınımı verdim mi lan? Altınım üzerinden mi? Dur. Altına da zam geldi ha arkadaşlar. gelmemiş evet gelmemiş gel moddan alırız çok mu zor çok mu zor aslan parçası çok mu zor yani oyun sen kime kafa tutuyorsun kardeşim aa şeytan diyor bu bölümü final diye size itele gitti. <gülüyor> şeyi öyle yapmıştık ya bir tane seri vardı mapi kaybetmiştik o yüzden devamı gelmedi. Son iki ko konusu var arkadaşlar. Hı, 13 tane demir aldım ben. Yok fazla aldık, fazla dur. Lichery diyor 3 tane yeter bize, 3 tane yeter. 3 tane yeter. Ya 5 tane alalım. 5 tane alalım. Burayı görmediniz yani. Ben böyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Burayı görmediniz, tamam? Aslında bak. Niye burayı kesmiyorum? Bak burayı kesip ben buraları kesip desem ki altını şuradan buldum, altını buradan buldum. Allah güzel tatlık yaparım da ama yalan. Boş ver, yalan söylemeyik. Bizim izleyicilerimize yalan borcumuz yok. Bak, bir tane fazla koymuşum. Veya altı altı dursun. Kısmet miymiş arkadaşlar. Şimdi şunu sil. Bunu da sandığa koy. Kendime hediye ediyorum yani bunları. Yanlış Allah şuna Aman. Şu an 27 tane arkadaşlar şeyimiz var. Şunu koyalım. Eee bunu koyalım. Bu ne iş yarıyor acaba zamanı geri mi alıyor? Bu ne yapıyor? Dur bir deneyelim. Ne yapıyor bu? senin amacın ne kaçın Sen, senin amacın ne ne yapıyor bu zamanı geriye filan mı alıyor acaba filmlerdeki gibi Böyle bir şey var ya zamanı geri alıyorsun neyse ben çok şey seyrettim galiba ya bir in print 11 sezonluk bir dizi seyrettim onun etkisinde karışım biraz hmm. Hem de tek bir geceden manyak gibi sadece uyku tutmadı dedim bir film açayım hangi film açsam dedim Brad Bain Rahmetli'nin oynadığı bir film rahmetli daha adam ya ben rahmetli diye biliyorum İnşallah rahmetli değildir yoksa diğer tarafta benden davacı olur ha <gülüyor> neyse Oooo Ali gene sapıttı arkadaşlar Evet bayağı sapıtmışım bu videonun <gülüyor> maalesef ki sonra gelmek zorundayım arkadaşlar ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi konular azalmaya başladı ben şurada Redstone var onu alıp videoyu bitireyim Abi, var ya sarıyor ya çok ciddi sarıyor keşke yayını filan açabilsin hafta ev cumartesi ev müsait olursa arkadaşlar ee, bir yayın açarım veya cuma günü eee, dün Remzi Baba vardı bu arada seyretmeyenler tabii ben bunu cumartesini yetiştirmeye çalışacağım ki inşallah yetişir e, yetişmezse sıçarız abicim yani kaç haftadır videoları aksatıp duruyorum yani kaç hafta oldu ee, kaç hafta oldu yani Bayadır Aksatıyorum videoları ee, Bunun sebebi Üşen geçtiğimden arkadaşlar evet, Üşeniyorum Video çekmeye üşeniyorum ee, Geç saatlerde çekiyorum Gece 4 gece 5 filan ee, Bunun render, renderı var Yüklemesi var ee, Hele ki İnterneti, hele ki interneti berbat olan birisiyseniz, yani aşırı derece bir şey arkadaşlar bu. Ee, Konular azalmaya başladı dediğim gibi. Eğer isterseniz şöyle bir şey yapalım. Bakın, ee, bazı malzemeleri game moddan alayım. Siz onu game mod sıfırdan yapmış gibi sayın. Anladınız mı? Yani böyle bir mantıkla. Konuları işleyebiliriz ikinci sezondaki kolları. Yani i̇kinci sezonun olacağından ben çok fazla ümitli değilim arkadaşlar. Ee, yani ikinci sezonun olacağını hiç düşünmüyorum çünkü izlenmeler baya düşük. Ee, i̇lk başlarda güzel patlamıştı video dedim sevindim bunun ikinci sezonu gelir. Ama maalesef e, üzülmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ana. Neyse. Maalesef üz üzülmek zorunda kaldım arkadaşlar ee, Bu sebepten dolayı Hani izlenmelerin Düşmesi beni çok üzüldüm Yani bu serinin devamının geleceğini düşünmüyorum ee, Şunu sandığa koyup videoyu bitireyim artık ya Konuştuk ya konuştum istitasım geliyor ya Neyse Evet arkadaşlar e Bugünlük Limitimizi açtık Normalde 20 dakika 25 dakikalık bir bölüm çekiyorduk Bugün 28 30 dakikalık bir video çekiyoruz Neyse bu videonun burada sona geldik Daha fazla manekraft için Aşağıdan kanalımıza abone olup video like atmayı Sizce dediğimi yapayım mı? G moddan alayım mı? Yoksa ee, bir iki bölüm daha oynayıp Direkt sezonu filanına mi sokalım? Ha ikinci sezonun da işte Olacağını düşünmüyorum zaten Neyse Neyse neyse Ben videoyu kapatayım çünkü bunun editi var yüklemesi var dediğim gibi hoşça kalın baba ba ba ba ba ba ba bu arada 25 like istiyor 25 like Herkese merhaba arkadaşlar